Şimdi sorumuz şu çocuklar, elimizde bir tane buton var ve bu butonu çalıştıracağım üç tane çıkışımız var. Butonumuzu bağlı olduğu girişe input 0.0 diyelim, bu bizim girişimiz olsun. İlk bastığımızda Q0.0 çıkışını çalıştıracak, elimizi çekeceğiz. Q0.0 çalışmasını sürdürecek, ikinciye basacağız, Q0.1 devreye girecek. İkinci kez elimizi çektiğimizde bastıktan sonra 00 ve 0,1 beraber çalışmayı sürdürecek. Üçüncü kez bastığınızda Q0,2 devreye girecek. Yani Q0,0,0,1,0,2 devrede elimizi çekeceğiz. Bu üçlü çalışmasını sürdürecek. Butona istediğimiz herhangi bir zamanda tekrar dördüncü kez bastığımızda bütün çıkışlarımız kesilecek. Tamam mı? Soru bu. Yani bir tane input 0,0 girişimiz var. Birinci basıçta Q0.0 ikinci basış Q0.1 Üçüncü basış Q0.2 Dördüncü basış Reset Yani hepsi devre dışı kaldı Şimdi bunun e, üstüne yeni gimnasiy yapabilirsiniz, denemeler yapabilirsiniz, tamam kabul Burada nasıl yapacağız? Burada aklımıza ilk geldiği şekilde başlayacağız. Yani bir sürü yaz boz yapa yapa sonuca gideceğiz. Tamam mı? Burada önemli olan sonuca nasıl gideceğimiz. Deneme yanılmalarla sonuca gideceğiz. Bu yaptığımız her deneme yanılmaları, bu e, yanılmalardaki hatalarımızın neler olacağına bakacağız. Şimdi ilk aklımıza gelen şey. Veya şartane ilk bu sıfır sıfır. Çözüm bir diyelim buna input 0.0 neyi çalıştıracak? Q 0.0 çalıştıracak mı? Çalıştıracak. Tamam. Yine input 0.0 neyi çalıştıracak? Q 0.1 çalıştıracak mı? setleyecek bir bir. Yine input 0.0 gelecek neyi çalıştıracak? Q 0.2 setleyecek bir bir. Yine aynı input Q 0.0'den itibaren ilk ikresi diye kiyağ है 0001 ve 02 resetlemiş olacak. Tamam mı? Şimdi ilk adımımıza gelen şey bu. Şartlar. Q00 bunda bunda da çalışacak hepsini resetleyecek. Bakıyoruz üzerinden çalışmasına. Input'u 0'a basmaz mıyız? Input'u 0'a bastığımızda bu bir oldu mu? Evet. <gülüyor> Kırmızı renk yapalım. Bu bir oldu mu? Oldu. Buradan bu da bir oldu mu? Oldu. Buradan bu da bir oldu mu? Oldu. Şu anda üç ile bir. Elimi bastım ve ilk çevrimdeyim. Geldi şu input 0.0'dı. Input 0.0. Geldi hepsini ve Bu her bölge aynı olacaktır. Yani elimi basayım, her döngü bu böyle olacaktır. Başa dönecek, resetleyecek, setleyecek, setleyecek, ve resetleyecek. Peki çıkış kremenslerinde ben ne göreceğim burada? Çıkış kremenslerinde ne göreceğim çocuklar burada? Sıfırı sıfır göreceğim. Niye? <gülüyor> Çünkü gidiyor, hafızalanında bunu bir yazdı, bunu bir yazdı, bunu bir yazdı, yazdı hafızalanında en son hafızalanı düzeltti, ne yazdı? O sıfır yazdı. Ve hafızalanında en son kalan değer geçerlidir. Yani bu çözümde benim PLC çıkışında herhangi bir çıkışı aktif olarak görme şansım yok. Tamam mı? Ha şartlar tamam, inputon onunla onları çalıştırıyor ama e, sıralı çalışma şartını sağlamıyor. Artı zaten çıkışı 0. Çalışma şartını sağlamıyor. O zaman bu çözüm değil. Şimdi bu çözümün üstüne biraz daha oynayarak başka bir şeyler deneyelim. PLC'imize şu anda birinin çözümü yolladık. Input 0.0'a giriş verip çıkışların ne olacağına bakacağız. Input 0.0'a şu anda giriş verdik. Input 0.0'a giriş verdiğimiz zaman çıkışlarda herhangi bir değişim yok. Yani input 0.0'ımız aktif olsa da çıkışlarımız şu an için aktif olmuyor. Bu e, yanlış bir çözüm. Çözüm 2 diyelim. Şarkı çalışma var. Biri çalışacak. Diğeri çalışacak. Öbürü çalışacak. Tamam mı? Şimdi şuna gelelim. Input 0.0 şey, Ne çalıştıktan sonra çalışacak? Q0.1 düzeltiyor. Q0.1 kim çalıştıktan sonra çalışacak? q 00dan sonra. Q0.2 Q0.1'den sonra çalışacak. Q0.0 sıfırdan itibaren reset ne zaman atılacak? Q0.0 devreye girdikten sonra atılacak. Öyle değil mi? Kim bakalım ne oluyor? Input sıfıra bastık mı? Bastık. Buraya kapalı mı input 00? Kapalı. Bunun setleri 1 yaptı mı? 1 yaptı. Burayı kapadı mı? Kapalı. Q001 olduğu için buna kapandı mı? Kapandı. Geldi bunu. 1 yaptı mı? Yaptı. Bu Q0.0 şu anda da e, ve Q0.1 mi? 00'a basılayalım. Kapalı mı? Kapalı. Şurada olmuştu, 1 olmuştu Q0.1. Kapalı mı? Kapadı. Çıkışı 1 yaptı mı? Yani 0.1'ki de 1 mi? 1. Bura kapalı mı? Kapalı. Elim basılı çünkü. Ve aynı şey elimdeyim. Bura kapalı mı? Evet. 0.1'ki de 1 mi? 1. Hepsine gittirecek olarak 0 yazdı mı? Evet. Yazdı. Bir şart denedik. Bir şart koyalım dedik. Şartlı çalışma. Ha, olabilir ama şartımı sağlayan durum bu değil. Yani şu anda yapmış olduğum çözüm 2'de beni cevabımı sağlamıyor. Çözüm birle. Aynı. PLC'mize ikinci çözümü yolladık. Şu anda PLC'mizde ikinci çözüm var. Input 0.0'a giriş verip çıkışların durumuna bakacağız. Input 0.0'a giriş verdiğimiz zaman çıkışlarımızla herhangi bir değişim olmuyor. Bu yanlış bir çözüm. Şimdi çözüm 3'ü deneyelim. Bir başka çözüm deneyelim. Şu anda... Çalışma mantığı nasıl gelse mi? Üst satırdan A satıra doğru uydum. Üst satırdan A satıra olduğu için şu sıraları sıralamayı değiştirelim. Şunun Q0.2 yapalım. Aynı kalıya 2 1 ve aynı kalıya Q0.2 olsun. Tamam mı? Şimdi bakalım ne olacak? Evet. input 0.0'a bastım mı? bastım. setledi mi? setledi. bir yapkını yaptı. input 0.0'a basılı mı? basılı. setledi mi? setledi. bir yapkını yaptı. input 0.0'a basılı çıkış vergi kür 0.0 setledi mi? setledi. input 0.0'a basılı kür 0.0 ve 0.2 aralığını resetledi mi? resetledi. yani birincide yaptığımdan çok farklı bir şey olmadı. <gülüyor> Tamam Yine döndüğünüz zaman aynı olay sürdürecek. Çıkışlarım devamına sıfır verecek. Şimdi sıralama böyle kalsın ama çözüm 2'deki buna şartları koyalım. Bakalım ne olacak. Kelsimize şu anda 3. çözümümüzü yolladık. Tekrar input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Input 0.0'a giriş verdiğimizde çıkışlar aktif olmuyor. Bu yanlış bir çözüm. Sıralama aynı kalacak. Çözüm o kontak şartlarını bunu tekrar vereceğiz. Q02 ne zaman devreye giriyordu? Q01'den sonra. Öyle değil mi? Evet. Q01 ne zaman devreye giriyordu? Q0.0'dan sonra. Q0.0'dan. Q0.0 Q0 direk devreye ilk basıçta. Resetler ne zaman gerekiyordu? Q0.2'den sonra. Q0 sonra. Tamam Şimdi bakalım ne olacak çalışmamız. Input 0'a mı? Bastım. Açık mı? Açık. Açık olduğu için çıkışı? 0 verdi mi? Evet. Verdi. İniyorum aşağı satıra. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Açık olduğu için yani bir verdi ama bu açık olduğu için? 0. 0'dan. Bastım. Kapandı. Kapadı. Çıkışı ne herhalde? 1 verdi sanki, sanki olacak gibi. İniyorum aşağıya. Input 00, 00 kapalı, 0 0 kapalı, GPIO 0.2 açık olduğu için reset yok. Yani son neyse değerler o değerleri koruyor. Sanki olacak gibi, değil mi? Ama ama bir şeyin çalışıp çalışmadığını, veya bir şeyin olup olmadığına bakarken parmağımızı dahil butondan kaldırmadığımızı düşünüyorsunuz ve bir sonraki çevrim ne olacak ona da bakacaksınız. Ne diyeyim şimdi tamam. parmağım mazdım hanginizin parmağı veya hanginizin input girişi ne elle bir çevrimden daha kısa veya bir çevrim süresinde giriş verebilirsiniz. imkansız çünkü bir çevrim 50 milisaniyelerdi yani saniyeni 55 saniyeni 21 mertebelerinde. tamam mı bu kadar hızlı değilsiniz o nedenle parmağım butonun üstünde veya girişim devam ediyor ve bir sonraki çevrime dönüyor. Döndüm bir sonraki çevirme Hala kapalı mı? Kapalı. Açık mı? Açık. Açık. olduğu için çıkış. Sıfır mı? Sıfır. Aşağı indim. Az önce olmuş muydu? O oldu. Kapalı mı? Kapalı. Yere döndü mü? Döndü. Bu zaten bir olmayı sürdürüyor. İniyorum. Kapalı. Açık. Reset yok. İkinci çevrinde bir değişme var. İsteyen bir durum değil. Devam ediyorum üçüncü çevrime. Ali'nin sopada mı? Kapalı. Şey bir oldu, kapalı mı kapalı. Çıkışı biri yaptığını yaptı. bu zaten kapalı. Çıkış 1 oldu, yürüdüğü. İndim aşağıya. bu zaten başlan oldu resit devam ediyor. Şey set devam ediyor. Yürüyorum aşağı. Köşüsü bu yerde ne oldu burada? Kapandı. Reset bastı. Bakın şu değişim hepsi birinci basışta oluyor ve birinci basışın sonunda hafızada kalan değer ne veya hafızada kalan şey ne resepin olması, tamam mı? Ha, i̇lk başta oluyormuş gibi geldi bana A, sıralı girdi devreye, kabuk sıralı girdi ama bunların hepsi aynı çevrimde oluyor, tamam mı? Bakın bir yerde sırayı yakaladık, anlaşıldı mı? Yani bir yerden sıralı devre sokma işini yakaladık. Şimdi devam edelim buna daha ne yapabiliriz? Tamam mı? Şu anda hatalarımızı düzeltmeyle işe devam edeceğiz. Kendine koyabiliriz. Bu çözüm 4 benim için. Tamam mı? Çözüm 4 olarak bunu yaptık. Şimdi bir başka deneme daha yapacağız buna. PES'imize şu anda 4'ün çözümümüzü yolladık. Input 0.0'a aktif ederek, giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Input 0.0'a aktif ettiğimizde şu anda verdiğimiz anda input 0.001 aktif oluyor. Elimiz çektiğimizde input 0.1 aktif olmuyor. Devam ediyoruz giriş vermeye. Şu anda sonuç değişmiyor. Yani ee butonumuzda giriş uyguladığımızda 0.0 ve 0.1 aktif. Elimizi çektiğimizde butonumuzda ee şey aktif değil. Fakat daha sonra 3. basışımızda ee bütün çıkışlar sönüyor. Yani bu da yanlış bir çözüm. Şimdi 5. bir deneme yapıyoruz. Sıkıntı neydi burada? Sıkıntı şuydu. Aynı çevrim içerisinde devreye girmeleriydi. Ben şöyle bir şey biliyordum. P kontağı diye bir kontağım vardı benim. P kontağı ne yapıyordu? Bu pozitif pozitif deneri gördüğü ilk çevrim. İlk çevrim sadece bir kere çıkışını aktif ediyordu. Acaba burada onu kullanabilir miyiz? Çünkü burada sıkıntı ne? Aynı çevrim içerisinde hepsinin setlenmesi ve resetlenmesi değil mi? Şey, peş peşe gelen çevrimlerde. Yani dördüncüde en son hepsi resetleniyor. Bir girdi, ilk çevrim, ikinci girdi, ikinci çevrim, Üç girdi, üçüncü çevrim, Dördüncü çevirinde resetleniyor. Eğer ben P kontağını burada düzgün kullanabilirsem P kontağı ne yapacaktır? Sadece bir çevrim çıkış verecek. Öyle değil mi? Evet. Ha, P kontağını bir deneyeyim bakayım acaba sadece bir çevrimi dışı çıkışını setlediği için burada benim işime yararmak. Şunların hepsini çıkışına ben bir yerleştireyim. P P Şimdi soruda şöyle bir kısım da vardı. Diyordu ki dördüncü ee, basışta resetleyecek. Şunu bir düşünmeyelim önce. Yani reseti ilk önce ben bir bunları sıralı olarak devreye sokayım. Yani şu reset'i gidelim input bir, bir atyalım. Çalışma şartında 0.1 yok ama şu reset işi karıştıran kısım yani en son hepsini reset diyor çıkıyor. Tamam mı? Reset olmadan mı düşünelim işi? Yani önce yıkadım yapalım. Sıralı olarak devreye sokabiliyor muyum ona bakalım tamam mı? Resetin üstünde daha sonra düşünürüz. Şimdi P kontağını koydun mu? Koydum P kontağına. Input 0.0'a sıfır bastık mı? Kapadı. Açık mı? Açık. Çıkış yok. Var mı? Ya. Çıkış yok. Kapalı. Açık. Çıkış yok. Kapalı. P kontanında gördü zaten. Bir çevirip çıkış verdi. Bir yaptı. Reset şartına bakmama gerek yok. Niye? Reset ayrı bir şart. Yani resete ayrı bir yere atadık 0 gibi. Çünkü kafamı karıştırıyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şu anda ilk çevirindeyim. İlk basışın ilk çevirindeyim. Kim aktif. Sıfır, sıfır aktif, döndü. Açık, kapalı, açık. Sıfır. Kapalı. Az önce kapandı mı? Hı. Kapandı. Bakın şimdi P ne gördün? Şu anda P yükselen kenarı gördü. Gördünüz mü? Hı. P yükselen kenarı gördüğü için çıkış verir mi? Hı. Verir. Bir. İndik aşağıya bir olmayı sürdürüyor. Ve atladık, tekrar başa döndü. Şimdi kim girdiler? v Kapadı mı? Kapadım. Burayı Buraya bakın. Bu zaten önceden kapalıydı. Şimdi yeni bu kapadı. Bu kapalıydı P'nin önüne ilk defa yükselen kenar geldi. Bir Anlaşıldı mı? P'nin önüne ilk defa yükselen kenar geldiği için çıkışı götürdü. Bir Setledi. Ha, bakın ne oldu, tamam kabul, peş peşe girdiler ama bir önceki çözümden çok da farklı bir şey olmadı. Tamam mı? Şimdi P kontaklarının yerini değiştirerek bir başka deneme daha yapacağız. Tamam mı bakalım. Şu anda piyasamızda 5. çözümü yolladık. Girişe aktif ederek, enerji vererek çıkışların durumunu göreceğiz. Input 0.0'a aktif ettiğimizde e, dikkat ederseniz 01 ve 0.2.0 çıkışlarımız aktif oldu. Elimizi çektik. Tekrar verdik. Şu anda sonuç değişmiyor. Evet sonuçta herhangi bir değişim yok. Bu da yanlış bir çözüm. Şimdi bir deneme daha yapacağız. Az önce koymuş olduğumuz P kontaklarının yerlerini değiştireceğiz. Niye değiştireceğiz? Böyle bir şey niye ihtiyaç duyduk? Önce onu söyleyelim şu P çıkışı bir çevrim aktif ediyor kabul aktif ediyor ama önüne eğer yükselen kenar gelirse burada sıkıntı ne? bir önceki kontaktör devreye girdiği zaman bir sonraki çevrimde P önüne yükselen kenarı görüyor ama P yükselen kenarı ilk inputta görmüş olsaydı çıkışlarını aktif etmeyecekti bakın şimdi daha, daha iyi hafiyersen. ve P'yi koydum bunun şartı neydi? Q0.1 Buraya P'yi koyduk. Bunun şartı neydi? Q0.0 Bu P'ye koyalım buna da Hadi bozmayalım. Bu şart zaten ayrı bir şart olarak yaptık. Şurayı biraz daha Silelim. Bu oradaki P gereksiz değil mi? Ya buradaki P gereksiz. Şimdi bak Oradaki P gereksiz de ee, Olay şu, bir simetri içerisinde gidiyorum, tamam mı? Çünkü simetri bir çözüm, anlaşıldı mı? Yani sıralı bir çözüm, simetri bir çözüm. Bir simetri içerisinde gidiyorum, en son zaten yapmam gereken ne biliyor musun? En son oturacağız, bakacağız hangi elemanlar gereksiz, hangileri çıkartırsam sistemin çalışmasına mani olmuyor. Demek istediğim hafif mu? Ama bunu daha problemin başında görmemiz çok zor, şu anda zaten o şartları sağlamakla uğraşıyoruz. Tamam mı? Önce o şartları bir sağlayalım. Derdi mi? Ondan sonra sadeleştirmeye gideriz. Sorun değil sadeleştirme. Tamam mı? zaten... ...fazladan koyduğun her buradaki eleman, mikrosaniyeler merkebesinin piyasanın döngü süresini kısaltıyor. Şimdi... Bakalım çözüm altında neler olacak? Altıncı denemeceğiz şu anda. İmput sıfır sıfıra bastım mı? Bastım. P'yi yükselen kenarı gördü mü? Evet. Gördü. Çünkü önünde sadece input var. Çıkış bir diye yaptı mı? Evet. Yaptı. Çıkış bir ama bura açık mı? Açık. Evet. Bu ne? Sıfır. sıfır. Tamam. İniyorum bir aşağı satıra. İmput sıfır sıfır kapalı mı? Evet. P'yi yükselen kenarını gördü mü? Evet. Açık mı? Açık. Sıfır. sıfır. Yükselen kenarı gördü, kapalı, yükselen kenarı gördü, çıkışı bir yaptı, yine reset şartına bağlıyorum, reset'i başka bir şeye atamıştı. Döndü. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Yükselen kenarı gördü ama bir önceki çevrimde gördü. Anlaşıldı mı? Artık bunun önündeki kapalı olup buranın biri olması bunun için bir yükselen kenar değil. Zaten bir. Anlaşıldı mı? Çünkü bir önceki çevrimde yükselen kenarı gördü, artık bu çevrimde bunun için bu yükselen kenar değil. Anlaşıldı mı dediğim? Ve bu yükselen kenar olmadığı için çıkışını neye çevirdi? Sıfıra sıfır çevirdi. Çıkış sıfır. Bundan sonra hangi kontak ne durumda olursa olsun fark etmez. Çıkış devamlı sıfırdır. İndik aşağıya, kapalı. Kapalı ama yükselen kenarı yine bu da bir önceki çevrimde görmüştü öyle değil mi? Artık bunun için bu yeni bir yükselen kenar değil. Yeni bir yükselen kenar olmadığı için çıkışı girdi. Az önce şimdi niye çekti? Sıfıra çekti. Hocam bu kapalı. Kapalı mı? Tamam kapalı. Sıfır, sıfır kapalı ama sıfır sıfırın girişi sıfır. İstediği kadar kapalı olsun. İsterse burada hiç olmasın. Sonuç Sonuçta abi, buradaki değer sıfır. Çıkış sıfırın... Bu zaten uyum olmayı sürdürüyor. Reset şartına tekrar bakmıyorum. Bakın bir sonraki çevirme dönüşse bu budur. Bu ne? Birinci basışım. Elimi çektiğimde de ne kontağı almadığı için herhangi bir değişim var mı? Yok. Yok. Şimdi ikinci basışa bakalım. İkinci basmada neler olacak? Şunları <gülüyor> zileyim. İkinci kere bastın mı? Bastım. Bu kapalı mı? Kapalı. kapalı. P için bu yükselen kenarı. Evet. Yükselen kenarı bu gördüğü için çıkış şekli verir mi? Evet. Şu sıfır noktayı ne? Açık, açık. Açık. Açık olduğu için sıfır. Geldik. P ise bu sıfır noktasını kapalı mı? Kapalı. Evet. İlk yükselen kenarını gördüm P. Gördüğü ilk yükselen kenarını P gördü. Ve P ilk yükselen kenarını gördüğü için çıkışına gir verdi mi? Geldim. Verdi. Kapalı mı bu şu anda? Kapalı. Çıkışına attı? İyiyim. Aşağıdaki zaten set olmasını sürdürüyor çünkü reset yemeye. Bir sonraki çevirime dönüyorum. Yani ikinci basışın ikinci çevirime. Geldik mi? Geldik kapalı mı? Kapalı yükselen kenar ama bir önceki çevirmeden kalan yükselen evet. kenar. <Gülüyor> ha, o zaman bir işte sıfır veriyor. Bu kapalı mı? Kapalı, kapalı ama girişi sıfır. Bir sonraki çevirmelerde bu sıfır olmasını sürdürüyor. O zaman ikinci basışları ikinci devre soktun mu? İkinci basışları ikinci devre sok. Elimi çekti yine ne kontağ veya başka bir durum olmadığı için? Ee, aynı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Üçüncü basışa geliyorum. Şunları bir daha silelim. Üçüncü basışta ne olacak Bana bakalım. Şimdi üçüncü basışta ben bir tek üst satıra bakacağım. Niye üst satıra bakacağım? Zaten bu ikisi setli mi? Setle. Set'in önündeki şu kontaklar açık olsa da set olmayı sürdürür mü? Sürdürür. Set demek bir çevrim daha olsa bunun bir görmesi girişini ve kendisini kalıcı olarak bir yapmasıdır. Yani şuradaki kontaklar açık olsa da bundan set olmayı sürdürür mü? Sürdürür. Reset bastım mı şimdiye kadar bunlara reset de basmadım. O zaman sadece üst kontak düzeltiyorum üst taraftaki çıkışa bakalım ne olacak. Üçüncü basmayı yaptım mı? Ne yaptık? Üçüncü basışı yaptığında bura kapandı mı? Tamam. Yükselen kenarı ilk defa gördü mü? Evet. Gördü. Çıkışına bir verdi mi? Evet. Verdi. Çıkışına bir verince bu? Kapandı. Kapalıydı. Bir önündeki çalışmada. Çıkışı getirdi. Bilmiyorum. Bir yaptı. Çalışma şartını sağladım istedim çalışma şartını? Tamam. Bir kısmı sağladı. Tamam mı? Bir kısmı şu anda sağlandı. Ha, nerede sıkıntım var? Durmada sıkıntım var. Yani dördüncü basışta benim bunu durdurmam lazım. Şu anda ilk 3 basışta sıralı olarak devreye aldım. Bakın burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Birincisi çıkışların yerlerini değiştirdiniz. Yani aşağıdaki yukarıya aldınız. Yukarıdaki aşağıya aldınız. Çalışma değişti. Gördünüz mü? Çalışma mantığı değişti. Bir diğeri P kontağ, kontağın önünde veya arkasında olma durumunda P kontağın şeyle de değişti. Çalışma mantığı da değişti. Gördünüz mü ondan? Burada göstermek istediğim şu ana kadar iki tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi şu sıraların değişmesi çalışmayı değiştiriyor. Bu bir şey de olmaz bu. E, böyle bir kumanda da olmaz çünkü bir yerde enerji verdiğin zaman aynı anda enerji buradaki bütün elemanlara gider. Tamam mı? Ve orada mesela aynı anda dört tane kontaktörü devreye alırız. Dört tane kontaktöre enerji verdiğiniz zaman hangisi mekanik olarak önce çekerse işlem yapar. Anlaşıldı mı? Dördü birden paralel bağlıdır orada. enerji dördü birden aynı anda alır. Ama mekanizması kimin hızlıysa ki bu şansa kalmıştır. Anlaşıldı mı? A firması, B firması, A firmasının içerisindeki işte şimdi çıkanla ertesi gün çıkan üretim arasında dahi fark vardır. kumanda kumandada böyle bir mantık sıralama mantığı yoktur. Ama burada var. Ve bunu gördüm yukarıdan aşağıya doğru sıralamam gidiyor ve bunların yerlerini değiştiği zaman sıralama e, değiştiği zaman çalışma mantığı değişiyor. Bu bir P kontağı, bakın P kontağı buradaydı, aldım Yerleri değiştirdi ama çalışma mantığı değişti. P buraya rüyaların zaman çalışmadı. P kontağını tekrar söyleyecek olursak, girişini ne zaman aktif görürse o çevrim sadece iş veriyor. Şimdi sorunun ilk kısmını, çalıştırma kısmını tamamladık. Tavanlamamız gereken kısım neresi? Durdurma kısmı. Şimdi onun üstünde denemeler yapacağız. Şu anda PLC'mize 6. çözümü yolladık. Girişi aktif ederken input 0.0'a çıkış durumuna bakacağız. Şu anda birinci giriş, bir, girişi birinci kez verdik. ikinci kez verdik. Üçüncü kez verdik. Evet input 0.2 en son yandı. Giriş vermeye devam ediyoruz fakat e, çıkışlar sönmedi. İstediğimiz bir çalışma değil. Bu da yanlış bir çözüm. Çünkü sorunumuz ne? Sorunumuz ee, sistemi durdurmak. Yani dördüncü basıçta durdurmak. Çalıştırmayı başardık mı? başardı? Şu kısma edecek olursanız, şu kısım devreyi çalıştırmak için yapılan kısım. Yani bu nereden gelmişti bana? Çözüm altıdan gelmişti. Şimdi derdim ne? Değerdim sistemi durdurmak. Tamam mı? Sistemi durdurmak için ekstra bir şeyler yapacak, sorunun ilk kısmını yaptık. Bu, kinesi problemlerinde parça parça gidin. Yani önce birinci şartı sağlayın, sonra ikinci şartı sağlayın, sonra üçüncü şartı sağlayın, adım adım gidin, şöyle söyleyeyim, tecrübeniz çok yoksa devrenin hepsine birden hakim olma şansınız çok zordur. O nedenle parça parça gideceksiniz. Kadın doktora gitmiş, doktor bey demiş, ben demiş, çok fazla demiş, Gaz kaçırıyorum, olur olmaz yerlerde ondan sonra ama demiş Allah'tan demiş kaçırdığım gazın demiş kokusta yok sesle de çıkmıyor demiş. Kaçık. Ama demiş ben gaz kaçırdım biliyorum ve bundan rahatsızım demiş. Öbür doktorun yanına da birkaç sefer bu gaz kaçırdığı için doktor olayı anlamış. Bir reçete yazmış demiş, bu ilaçları kullanın 15 gün sonra tekrar kontrole gelin. Kadın gitmiş ilaçları kullanmış 15 gün sonra doktora gelmiş. Doktora feryat çığlık ne diyor ya doktor bey ne yapıyorsunuz siz diyor ya. Hem de gaz kaçırmamı engelleyemediğiniz, tedavi etmediğiniz gibi diyor. Şu anda diyor dehşet kokmaya başladı diyor. Çok kokuyor diyor. Eskiden kokmuyordu diyor. Daha kötü oldu size geldiğinden beri diyor. Doktor diyor ki evet hanımefendi diyor. Burnunuzdaki sıkıntıyı hallettik diyor. Şimdi sıra diyor kulağınızdaki sıkıntıda. Parça parça gideceksiniz. Önce sıkıntı 1, sıkıntı 2, sıkıntı 3. Veya şart 1, şart 2, şart 3. Neyse bu şartlar bu şartları sağlayalım. Şimdi şeyi sağladık. Çözüm altıyla e, deri çalışmasını sağladık. Durdurmada da aynı yöntemi kullanacağız, tamam mı? Q'ları nasıl sıralı devreye alıyorsa aynı yöntemi kullanacağım. Bu sefer yardımcı role Merkel e, elemanını kullanıyorum. Niye? Q kullanmamın gereği yok çünkü Q fiziksel bir çıkıştır. Yani Clemence olan gerçek bir çıkıştır. Q'yu kullanmayacağım bir çıkış için piyasa içerisinde programda kullanmam mantıklı değildir. Bu ne demek? Yani ben burada örneğin Q0.4'ü kullansam veya Q0.3'ü kullansam yapacağı göre sadece sistemi resetletmektir. Sistemi resetletmede bir yardımcı eleman olarak kullanacağım. Ama bunun gerçek çıkışı var. Gerçek klemens var. Eğer gerçek bir çıkış lazım olduğu zaman bana içeride ara işte kullanacağım eleman olarak gerçek çıkışı kullanırsam o çıkışı ben ne yapmış oluyorum? Öldürmüş oluyorum. Halbuki piyasada giriş ve çıkış sayıları parayladır. Tamam mı? Yani piyasanın giriş çıkış sayılarınızı arttırmaya başladıkça piyasanın maliyetini arttırırsınız. O nedenle gerçekten kullanmayacağım bir çıkışı içeride de problemli hiç kullanmam. Neyi kullanırım? Sanal yardımcı elemanları, sanal yardımcı roleleri kullanırım. Merk yerler. hafız alanları veya L hafız alanları benim piyasada. Şimdi en çok bu yer kullanır yardımcı evet. eleman olarak, yardımcı role diye. Şu sözcüğü biliyorsunuz. En son neyi yaptık? Üçüncü basışı yaptık. Tamam mı? Ben direkt dördüncü devam ediyorum. İlk üç basıçta bundan ne? Bir, bir, bir. Dördüncü kez bastığımda bakın ne olacak? Bastım mı kez? Kapalı mı? Evet. He? Evet. Kapalı. Evet. P'ye çıkışı yükselen kenarı gördü mü? Evet. Gördü eye çıkışını aktif etti mi bir? Q0.2 hangi durumda? Kapalı durumda. Q0.2 ne zaman kapandı? Şurası üçüncü basmada kapandı. Öyle değil mi? Üçüncü basmada kapandığı için daha önceden bu satır çalışmadı. Tekrar söylüyorum. Bu ne zaman kapandı Q0.2? Üçüncü basıçta. Üçüncü basıçta bu kapandığı için de daha önceki satırlarda Söyle söylüyorum. Daha önceki basmalarda bu statik çalışmada. Bu ancak 3. basışta kapanlı yani 4. basışa hazır hale geldi. Anlaşıldı mı burası? Evet, kapalı. Çıkışına bir verdi mi? Verdi. Mğer 4. basış işlemi oldu mu? Oldu. Aşağı iniyorum. Burada bir değişiklik yok. Tamam mı? Aşağı satırlarda bir değişiklik yok. En alta geldik. Merkel şu anda ne? 1 yani. 1. Kapadı mı? Sıfır, sıfır. Kapadı. Kapadı. Yükür 0.0'la 0-1-0-2'yi resetledi mi? Evet. Bunlar resetlendi. Tamam. Durdurma işlemini Merkel yaptım. Ama şu, en son iş bittiğinde bir daha başa dönebilmem için Devrede herhangi bir kalıcı elemanın olmaması lazım. Bir sonraki ilk 3 basışı yaptım, dördüncüyü yaptım söndürdüm. Bir sonra bir daha 3 tane yapacak ve dördüncü basışta söndürecek. O nedenle ilk çalışmada işin bittiyse bütün elemanlar devre dışı kalmalı. Şimdi Merkel resetledi mi? Merker resetledi. Merkel resetledikten sonra kendisini de devreden çıkartması lazım. Döndüm bakıyorum. Döndüm bakıyorum. Merker kendisine vesetledi mi? Evet. Vesetledi. O zaman Merker ne oldu? Nereye? Evet, sıfır oldu. Sıfır oldu. Anlaşıldı mı? Yani dördüncü basıçta Q'ların hepsi sıfır oldu. Ve Merker de vesetlendi. Ha oldu. Oldu demem için erken. Niye? Dördüncü basıçtayım. Sistemi resetledim ama elim hala buton üstünde. Anlaşıldı mı burası? Dördüncü basışı yaptım, sistem resetlendi ama hala elim dördüncü basışta buton üstünde ve neye girdi? İkinci çevirime girdim. Tamam mı? Şimdi ikinci, dördüncü basış, ikinci geldi. geldik. Kapalı mı? Kapalı. P'yi siren kenar gördü mü? Hayır, yükseler kenarı bir önündeki çevrimi gördü. Çıkışı sıfır mı? Bu satır çalışır mı? Çalışmaz. İmput sıfırın hafesini kapalı mı? Kapalı. Neye yükseler kenarı gördü mü? Görmedi. Bir önceki çevrimde görmüştü. Anlaşıldı mı? Yani şu merkeğin en son kendi meslekleri çevrimde gördü. O zaman Burak... Yok çıkış ne? Sıfır. Bu satır çalışmıyor. Yine input sıfır sıfır kapalı. T yükselen kenarı gördü mü? Görmedi. Çünkü input sıfır sıfır bir önceki çevrimde de kapalıydı. Öyle değil mi? input sıfır sıfır bir önceki çevrimde de kapalıydı. O zaman çıkış sıfır. Bu satır da yaptı. Sıfır sıfır kapalı. B yükselen kenarı gördü mü? Hayır. T o an görmedi. T bir önceki çevrimde yükselen kenar görmüştü. O zaman çıkış ne olacak? Sıfır. Sıfır. Burası ne? Merkel kendini neves de için açtı. Dördüncü basış ikinci çevrimde de bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Dördüncü basışta ikinci çevrimde de baktım, bir değişiklik olmadı. O zaman şu çözük çalışıyor. Tamam mı? He. kez bastığında tekrar en baştan mı başlıyor? Ona bakalım. Dediği şu. Hocam dördüncü basışta durdun, elimizi çektik. Beşinci, beşinci basışta ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim, ilk başmaya basmaya başladığımızda sistemdeki hepsi sıfır mıydı? Sıfırda. Dördüncü bastığında hepsi yine sıfır mı? Sıfır. Öyle değil mi? İlk bas basmaya bunlara başladığında burdakilerin hepsi ilk anda sıfır mıydı? Sıfırdı ve devre çalıştı. Şu anda dördüncü kez basışta hepsi sıfıra düştü mü? Düştü. Ve dördüncü basış ikinci çevrimde de olduğunu korudu mu? Korudu. Yani bir ilişiklik yok. Şu anda başlangıçtan hiçbir farkı yok sistemi. Anlaşıldı mı? Yani başlangıçta da hepsi sıfırdı. Dördüncü basıştan sonra da hepsi sıfır. Yani ne olur bundan sonra bastığında çalışmaz çalışmaz. Direkt şu satırı tekrar çalışmaya başlayacak. Anladın mı dedim ben? Sistem bu. Şu anda piyasemize 7 çözümü yükledik input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Birinci girişi verdik. Q0.0 çıkışı verdi. İkinci girişi verdik. Q0.1 Üçüncü girişi verdik. Q0.2 ee, Tekrar giriş verdiğimizde sönmesini bekliyoruz. Evet tekrar giriş verdik ve çıkışlarımız söndü. Çalışmaya devam ediyoruz. Tekrarlanabilirliği var mı onu görelim. Evet. Şu anda dikkat ederseniz devrenin tekrarlanabilirliği de var. Bu doğru bir çözüm. Bu bir sayma sorusu dikkat edecek olursanız ve bunu sayıcılarla yapabilir miyim? Sayıcılarla dört sayısını sayabilirim. Birinci basış, ikinci basış, üçüncü basış, çalışma, dördüncü basış durdurmayla. C4 yukarı sayıcılarını koyduk. Bunlar neye sayacak? Bunlar input 0.0 ve her basışında sayacak. Bu bir sayacak. iki sayacak. Üç sayacak. Ve dört sayacak. Şunlar reset tuşları ama reset tuşlarını en sona açıklayacağım ben size, niye C4'ü koyduk? Şimdi, input 00'a basmadığımda ilk an PLC enerji verdiğimizde, burada bir kapalı kontak var mı yok, yani direkt devreye giren bir eleman yok. İlk basışı yaptık. İlk basışı yaptığımızda 1 oldu mu? Evet. Oldu. Kontakları kapadı mı? Kapadı. Çalıştı mı? Çalıştı. İkinci bastık mı? Bastık. İki oldu mu? Evet. Oldu. Kontağı kapadı mı? Kapadı. Çalıştı mı? Çalıştı. Bir daha bastık mı üçüncüye? Üç oldu mu? Kontağı kapadı mı? Evet. Çalıştı mı? Çalıştı. Çalıştı. Dördüncü basışta ne yapması lazım ne görmesi lazım? Dördüncü basış neye saydırdı? C4 e saydırdı. Dördüncü basışta çocuklar, şunlar reset uçtu yani. Bunlar kapandı mı? He? Bu kapandı, bu kapandı, bu kapandı, bu kapandı. Dördüncü kez bastımlar. Reset uçları kapandığı için. Bunu sıfır çekti mi? Evet. Bunu sıfır çekti mi? Bunu sıfır çekti, çekti, çekti mi? Diğerleri çıktı mı? bu çektim çekti. sayıyı ne yaptı? reset şu anda piyasemizde 8'in çözümü yolladık input 00'a giriş vererek çıkışların durumunu gözlemleyeceğiz birinci giriş, birinci çıkış, ikinci giriş, ikinci çıkış üçüncü giriş, üçüncü çıkış bundan sonra reset atması lazım evet reset atıyor devam ediyoruz devrenin tekrarlanabilirliğini görmek açısından evet şu anda devrenin tekrarlanabilirliği var bu çözüm doğru bir çözüm Şimdi çözüm sekizde kullandığım birinci sayıcıyı ortadan kaldırdık çünkü ilk Q0.0 çalışmasının başlangıç noktası e, input 0.0'a basmaydı. Yani eğer ben, eğer ben input 0.0 Q0.0'ı setlersem ilk basışta, bundan sonraki ikinci, üçüncü, üçüncü basışla da bu çalışmasını sürdürecek, e, oradaki bir sayan sayıcıyı ortadan kaldırabilir. Şimdi başlayalım. 1'i bastık. İlk basınçta kapandı. 1, 1, 1 oldu. Kapandı. Neyi setledi? Q0.0'ı setledi. 2'nci kez bastığımda 2 saydı. Burayı kapadı. Bu çalıştı. 3'nci kez bastığımda bu 3 oldu. C2. Burayı kapadı. Bu çalıştı. 4'nci kez bastığımda Dört oldu mu? Dört oldu. Dört oldu. Dört olunca Geldi burayı kapadı mı? Kapadı. Kapayınca reset attı mı? Attı. Bütün çıkışlarımı e, veya şöyle söyleyeyim Q0.0'ı reset Dönüyorum. Burası kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Bu reset uçları sayıcıların kapalı olduğu zaman, reset, sayılı, reset deyip sayıda sayma değerleri birkaçı çekti? Sıfıra çekti. Sıfıra çekince bu dekorda kaçırdı mı? Bakın bu durdu. Bu dekorda kaçırdı mı? Bakın bu durdu. Az önce de bundan reset atmıştı. Devre çalışıyor mu? Çalışıyor gibi gözüküyor. Tamam mı? Çalışıyor gibi gözüküyor. Dördüncü basıştayım. Ve parmağımı buton üstünden kaldırmadık çocuklar bakın. Ne oldu? Parmağım hala buton üstünde yani. Evet. Resetlemiş mi limcu 0-0-0'ı? ama elim butondan çektim mi? Hayır. Çekmedi. Elim butondan çekmediği için bura tekrar set bastı mı? Elim butondan çekmediğim için bura tekrar set bastı. Reset şartı niye? Bağlıydı. C3 öyle değil mi? Peki, C3 sayıcısının sayma değerine bakıyorum 0 Öyle değil mi? c sayıcısının sayma değeri 0 ise Bunda kontak açık mı? Evet. Açık. Reset basabilir mi? Evet. Reset basamaz. Reset basamadığı için Reset basamadığı için ve elim butonunda olduğu için En son Q0 gördüğü değerde 1. 1, 2, 3, 4 saydınız Dördüncüye bastığınızda Q01 ile 0.2 söner ama Q00 yanmasını sürdürür. Niye? Buradaki input 4. basışta resetlese dahi bir sonraki çeviri. 4. basıştaki ilk çevrimde resetlese dahi parmağın burada olduğu için bir sonraki çevrimde set basıyor. O zaman bu çözüm de tam olarak çalışmıyor. Şu anda PLC'mizde 9'un çözümü yolladık. Input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Birinci giriş, birinci çıkış. ikinci giriş, ikinci çıkış. Üçüncü giriş, Q0.2, üçüncü çıkış. Fakat şu anda dikkat ederseniz Q0.0'ı söndüremiyoruz Bu yanlış bir çözüm. Ne yaparız? Bir çözüm on bir Gayet basittir. Olay ne? Bakın burada dikkat edin bakın. Hala çevrilim süresi bazında düşünüyorum. Sıkıntı neydi burada? Input sıfır sıfıra bastım. Sayıyı dört yaptım. Sayıyı dört yapınca zaman öyle şey, düzeltiyorum. Sayıcılar devre dışı kaldı. Sıfır yaptım. Buradaki kontaklarını açtı. buraya reset bastı ama bir sonraki çevrilme döndüğünüzde aram hala burada. Ne basıyorum? Set basıyorum. Reset şartı kalktım ortadan. Kaldı. O zaman ne olur en son? Set'i görür. Eğer eğer ben bunu bir adet P kontağı ekleyecek bulursam ne olur? P kontağı ekleyecek olursa ilk basışta gelir 3 yapar sayıcıyı tamam mı? sayıcıyı 3 yapar ondan sonra gelir şuradaki kontağını kapatır şey düzeltiyorum sayıcıyı 4 yapar gelir şuradaki kontağını kapatır reset'i basar o çevirip ama bir sonraki çevrimde döndüğünde artık buraya ne görmez? Yükselen genel görmezler gibi set basmaz. basması. Da oradaki hatlar neydi? Bir sonraki çevrimde de parmağımın basılı kalmasıydı. Eğer ben böyle pek montağını koca bulsam bir sonraki çevirimin buradan set basmasını engellemiş oldu. Bu da benim için çözüm oldu. Tamam. Piyasamıza şu anda 10. çözümü yolladık. Input 0.0 girişini aktif ederek çıkışların durumunu gözleyeceğiz. Bir, ilk çıkış, iki, ikinci çıkış, üç, üçüncü çıkış, reset atması lazım. Evet resetini atıyor, devam ediyoruz. Devrenin tekrarlanabilirliğini görmek açısından, evet, devre tekrarlanabilir ve istediğimiz çözüm, evet, doğru bir çözüm. 11. Evet. deneme yapacağız. 11. derece artık 3 tane, 4 tane sayıcı kullanmayacağım. Tek bir sayıcı ile sayma işlemini yaptıracağım. Sayı... Saygı işlemi yaptıran girişim neye deneyim? İpul Geldi. C 1 Yukarı sayıcısını saydırmaya başladı. Bakın şu an bu darbe sefruşunu falan vermedim. Sayıcının değerini de vermedim. karşılaştırma kontakları vardır. Büyük küçük eşit eşit değil. Karşılaştırma kontakları vardır. Bu kontaklar nasıl çalışır? Şöyle söyleyeyim. Aynı matematikte olduğu gibi işte A büyük. 20 ise, işte b bilmem neyse sorular çıkar ise olma şansı nedir? Gibi. Burada ne Siz sayısal bir karşılaştırma yaparsınız. Öyle değil mi? Örneğin 3, 5'ten küçüktür veya 5, 3'ten büyüktür. Bunlar bir sayısal karşılaştırmadır. Piyasa içerisinde sayısal karşılaştırmaları yapabildiğiniz kontaklar vardır. Tamam mı? Piyasa içerisindeki sayısal değerler nelerdir? Mesela sayıcının değeri bir sayısal değerdir. 1, 2, 3, 5, 7, 10 gider. Zaman üresinin değeri sayısal bir değerdir. Zaman üresi ile ilgili çalışan butona bastığınızda ne yapıyordu Zaman üresinin değer saymaya başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Bakın bunlar benim için dediğim birer tane sayısal değerdir. Ve bu sayısal değerleri ben karşılaştırabilirim. Tamam mı? Şimdi bunu bir örnekle görelim. Nedir bu? Karşılaştırma kontakları. Eşit integer. Integer burada count sayı demektir. Ve sayıları tam sayı olarak karşılaştıran 1 tam sayı mıdır sayıdır. 10 tam sayı mıdır. 13 tam sayı mıdır. Bunların bakın hepsi kesirli olmadığı için tam sayılardır. Tamam mı? Büyük integer, küçük integer ve eşit değil integer. Integer tam sayı. Demin de söylediğim gibi. Tamam mı? Kısa karşılaştırma yapacağım. Veya bunun aracılığı ne var? Büyük eşit integer veya Düşük eşit integer. Burada olay ne? Bu şartlar sağlanırsa bunu kullandığın kontak çıkışları örneğin şöyle bir örnek gösterelim. Eşit integer. Buraya bir zaman bölgesinin değerini koyalım. Mesela T37'nin değerini koyalım. Ne diyelim buraya da? 500. 500 T37'de zaman değeri nedir? 100'li miydi bu çarpanın? Yani bu nedir? 5 saniyedir öyle değil mi? Burada bu olay ne? Burada olay T37'nin 5. saniyede yani sayısal değerin 500 olduğunda 500 olduğunda kontant çıkışını aktif yapar. Ve bir başka şey daha yapalım. C22 Tamam mı? Büyük integer Ne diyelim buna? 48 C22'nin 48'den büyük olduğu nokta Hocam bunu nasıl bileceğiz? Bunu şöyle bileceksiniz Şunu şuraya alıyorsunuz Şunu da şuraya alıyorsunuz Yani ne oldu? Aslında c 22 Büyük 48 olmadı mı? Şey düzeltiyorum 48 oldu 48 oldu Tamam mı? Yani C22'nin 48'den büyük olduğu değerler C22 neden 48den büyük oluyor? 49'dan itibaren. Yani C22'nin sizin 49 olduğu andan itibaren o kontak çıkış verir. 49, 50 büyük olan bütün değerlerdir. Veya bir daha yapalım. Başka bir örnek daha verelim. T43 karşılaştırma kontağı koyalım. Küçük eşit intijer ne diyelim buna? İşte 750 Bu ne demek? Hemen yerlerine koyalım Bunu buraya kaydıyoruz Bunu buraya kaydıyoruz öyle değil mi? T43 Küçük eşit 750 Şart bu T43 zaman bölgesinin içerisindeki sayısal değer sayıyor ya Hani siz online izlemeye geçiyorsunuz ya piyasada Online izlemede zaman bölgesinin içindeki oradaki değeri görebiliyorsunuz öyle değil mi? Atlayarak da olsa haberleşmeden kaynaklanan bir zaman farkı var Atlayarak da olsa orada bir zaman artışını siz zaman bölgesinin içerisinde görebiliyorsunuz öyle değil mi? Evet. İşte bu karşılaştırdığı o değer bu T43 küçük eşit 750 749 dedi 750'de dedi Hala şart sağlanıyor mu sağlanıyor yani sıfırdan başladı 749 750 şart sağlanıyor kontak kapalı çıkış var mı var 751 dediği andan itibaren şart bozulur ve kontaklar açılır çıkış vermez tamam mı şimdi Aynısını bizim burada yapalım. Yalnız şey düzeltelim bu arada. Yani 500, 300, 700 tam 70 saniye oluyor. 14 1,400 arkadaşın kapsam takıldıysa Eğer 200'den 75 saniye oluyor. T35. Şimdi hassasiyet ne? Ondan bahsedeyim ben size. Şimdi bakın. Buradaki hassasiyet ne? T43'ün çağırmak hassasiyası kaç? 100. 100 mü? 100. 100 demek ne demek? 150 çarpı 100. Yok. Anlatmak istediğim şey şu. Yok. Bak buraya damlar. Anlatmak istediğim şey şu. Çarpan gazetesi 100. 1 saniye değil 2 saniyede. 100 olduğu zaman 0.1 saniyedir. Hassasiyete. Tamam mı? Hassasiyet 0.1 saniyedir. 750 sayısıyla 751 sayısı arasındaki geçen zaman 0.1 saniyedir çocuklar. Anlaşıldı mı demek istediğim? Hassasiyet. 750 ile 751 arasındaki zaman 0.1 saniyedir. Nedenle şu T43'ün zaman çarpını 100.000 saniye mi? 100.000 saniye. 1 saniye 1000, 1000 saniyeme mi? 1000 çarpan 100 0.1'dir hassasiyet. Yani piyasada 750 ile 751 görmeniz arasındaki geçen süre 0.1 saniyedir. Hani şey görüyorsunuz ya zaman ölçüsünde 43 diyor, 57 diyor, 65 diyor, 72 diyor, dikkat ederseniz hep atlaya, atlaya gidiyor. Niye? Çünkü aralı bir kabloyla haberleşme yapıyorsunuz ve seri bir haberleşme, seri haberleşme hızı düşük. Sizin bilgisayarınız PLC içerisindeki okuyor, geliyor ekrana yazıyor, Bir ikinciye gittiğinde PLC o kadar hızlı işliyor ki ikinci okumada sayıyı sıralı göremiyor. Atlayarak görüyor. Demek istediğim anlatabildim mi? Aklınıza gelir. Orada zaman öyleyse, hocam 73 dedi, 78 dedi, 85 dedi, 92 dedi, 97 dedi, 105 dedi, ee, gidiyor. Onun nedeni şu, aslında piyasa içerisinde sıralı gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralı gidiyor ama senin bilgisayar gidiyor PLC onu okuyor. Veri akarımında efendim. Veri akarımında bir zaman gecikmesi olduğu için, dilip ikinci veriyi okuduğu zaman o veri çok yüksek değerlere dolaşıyor. Yani atlamış oluyor. Tamam mı? O nedenle PLC 750 dedi, 151 dediği zaman arasındaki geçen süre 0.1 saniyedir. sadece saniye şimdi yapalım. Setleyerek de yapabilirim burada. Setleyerek de yapabilirim. Tamam mı? Büyük sayıları da kullanarak yapabilirim. Büyük sayıları kullanarak yapacağım ben. Büyük integer c C1 in Bakın C1'in değeri neden büyük olduğu zaman Şeyi çalıştıralım. İçmişim İş, neydi mi? Q0.0'lı. C1'in değeri neden büyük olursa Q0.0 çalışsa? <gülüyor> C1'in içindeki sayma değeri <gülüyor> C1'in içindeki sayma değeri Kaç sayısında, öyle söyleyeyim. Büyük olursa Q0.0 çalışacak. Q0.0 ne zaman çalışacak? İlk bastığımda çalışacak mı? İlk bastığımda C1'in içerisindeki sayıları nedir? 1. Öyle değil mi? İlk bastığımda C1 içerisindeki sayı değeri nedir? 1. Şimdi C1 1 olduğu zaman benim bu şartı sağlayıp çalıştırmam lazım bunu. Büyük kullanırsam ne olur? Buraya 1 deyip, bakın şimdi deneme yapayım size. Hadi ilk denememiz veya ilk problemimizde ne deneyebilirim? Buraya 1 yaparsam şart kaçta sağlanır? 2. 2 de sağlanır. Bu ikili basışlama çalışacak. Değil. O zaman bu hemen ne yapacak? Sıfır. X, e, eşitliği sağlayan ilk sayı kaç? Bir. Öyle değil mi? Yani sıfırdan bir büyük sayı, bir. O zaman c bir. Bir olduğu zaman ne olacak bu? Çıkış verdi. Veya... Şunu... Şu şekilde yapabilir miyim? C bir. Büyük eşit ikticir... Bir. Bakın bu da bir çözüldü. Burada sayısal değerini ne veririm ben? Bir. Bir, bir veririm. Sayısal değeri bir verdiğim zaman bir hep e, büyük eşitte ilk etapta eşitliği uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyor. Ha 2 olduğu zaman bu sefer büyük kısmından eşya atıyorum ben. E, yakalıyorum. Tamam mı? Şimdi eğer büyük nitijci koyarsanız sıfır koyacaksınız. Niye? Çünkü bir olduğu zaman bir sıfırdan büyüktür şart sağlar. İki şartı sağlamayı sürdürür. Üç şartı sağlamayı sürdürür. Dört, beş yani sıfırın üstünde gördüğünüz birden itibaren tüm sayılar bu şartı sağlar mı? Sağlar. Veya eşit de kullanacaksınız. Üzerler biri kullanacaksınız. Niye? Bir de Hiç daha bas. Olduk. Aynen. Hiç basmadık sıfır. Şart sağlanmadı. İlk basışta bir Şartı sağlandı mı? Sağlandı. sağlandı. Bir şartı sağlandığı zamanla ne yapabilirim ben? Çıkışabilirim. Ee, i̇lk çıkışı burada çalıştırabilirim. O zaman değer veriyorum aynı mantıkla. C1 büyük ihtici. 1. Niye çalıştıracak? Q0.1 c 1 C1 1'den büyük olduğu ilk sayı kaç? 2. 2. C1'in 1'den büyük olduğu ilk sayı ne? 2. 2. 2 olduğu için de bu şartı ne yapıyor? İkinci basışla sağlıyor. Ha onun yerine ne yapabilirim ben? O kontak yerine C1 büyük eşit intijer 2 iki mili. İkinci basışla C1 2 eşit olma şartı sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 2 büyük olma şartı sağlandığı için çıkış ingerilme. Bir sonrakine geliyorum, C1 büyük iltice, 2 diyorum, Q 0 noktaya çalıştırıyorum, anlaşıldı mı? C1 büyük olduğu ilk sayı 3, o zaman 3'ten itibaren bunu sağlıyor muyum? Sağlıyor. Şimdi sıra olarak bunları biz devreye aldık mı? Aldık. etmemiz lazım. Reset etmiyeyim de buradaki reset ucuna yeni bir karşılaşma kontrap uyguluyorum, eşit diyorum. C14, tamam mı? C14 yapıyorum. C1 sayısı 4 olduğu zaman sayıcı kendini resetliyor, sayıları sıfıra çekiyor. Hocam buraya ne yazacağız? Buradaki PV değer. İstediği şeyi yazmıyor. 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz, 5 yaz. Ne yazarsan yaz. Fark etmez. Çünkü ben dikkat ederseniz neye bakmıyorum? C1'in dijital kontağına yani açık veya kapalı kontağına bakmıyorum. C1'i olarak kullanıyorum ben? Karşılaştırma olarak kullanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 1 olduğu zaman aşağıdaki çalışma şartını bozuyor mu? Bozmuyor. İki de olsa 50 de yazsanız, 100 de yazsanız, 5 de yazsanız Şuradaki sayısal değer aşağıdaki çalışma şartlarını bozmuyor. Anlaşıldı mı? Yani bunun ne olduğu benim için önemli değil. Buna benzer çözümü nerede yapacaksınız? Sizin elinizde sorular var. İşte direnç, kademeli dirençte yol verme. Veya yıldız üçgende yol verme. Tamam mı? Kademeli dirençte neydi? İşte 5'er saniye aralıklarla girecek devre. O zaman karşılaştırma yapacaksınız. Yani 50'den büyük, 100'den büyük, 150'den büyük. Tek zaman ölüsü kullanacaksın. Zaman ölüsünü neye vereceksin? E, aşağıdaki karşılaştırma kontaklarına vereceksin. Tamam mı? Burada da sayıcılara sayıcı sadece sayı değerli karşılaştırma kontaklarına vermiş. Şunun ne olduğu benim için önemli değil. Tamam mı? Siz zaman arasındaki ne yapıyordunuz? 50 diyordunuz. 50'de kontağını kapıyordu. Öyle değil mi? Burada benim 50'de kontağını kapaması önemli değil. İçindeki sayı değerin 50, 100 150 neyse 200 olması benim için önemli. Anlaşıldı mı? Buradaki sayısal değer benim için anlamı çok fazla yok. Kullanmıyorum. Ha! Şöyle bir şey olabilir. Bakın çocuklar. Aradaki farkı göstereyim. C1, C, T, U aynı sayıcı. Input 0.0 sayma işlemi yapıyor mu? Bu ne? C1 mi? Bakın C1'i kontanlı ve kullanırım. C1'in kaçta resetlenmesini istiyorum? C1'i 4'te. O zaman buraya dördü kullanmak zorundayım. O zaman buradaki dördü kullanmak bir zorunluluktur. Niye? c 1 4 olduğu zaman kendini resetlesindir. Buradaki kontakt karşılaşma kontağı mı? Hmm. Değil. Sadece dijital bir kontakt. Açık veya kapalı bir kontakt. Ha eğer ben buraya karşılaşma kontağı koyarsam, tamam mı? Karşılaşma kontağı koyduğum zaman Buradaki sayının benim için hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan bunu sayma işlemidir. Ama yok. Eğer bir dijital ortamda kullanacaksam karşılaşma kontağı değil de burada da o zaman ben oraya o kontağın ne zaman kapanmasını istiyorsam onun ses dalgalarını altına koymak zorundayım. Tamam? Şimdi buradaki çözüm 11 yeter dikkat ederseniz hep burada deneme yanılmalarla gittik. Tamam mı? Ney burada amaç? Burada tamamen amacımız bir Onu oraya koyarsak ne olur öbür tarafa da koyarsak ne olur? Tecrübeydi. Tecrübe edinmek amacıyla yaptık. Şimdi bununla ilgili bunun halindeki çözümleri sizden denemesini istiyorum. Tamam mı? Deneyin. Eğer cüzün çözümler bulursanız yanlış da olsa o Doğru olup olmaması önemli değil. En azından yanlışı görmemiz açısından yanlış da bir çözüm e, bulsanız dahi çalışmasa da Ha şunu söyleyeceksiniz ama hocam. Şu noktada bu çalışmıyor. Yani 1-2'ye bastım hocam, 2-2'ye bastım, 3. saymıyor. Veya 3. 4. resetlemiyor Veya devamlı 3 devrede kalıyor. Bununla birlikte gelip tahtada bu sefer siz çözün. Şu anda piyasamız 11. çözümü yolladık. giriş aktif ederek çıkışların durumuna bakacağız. Bir çıkış verdi, 2. ye, 3. ye çıkış verdi. Şimdi reset atması lazım, evet reset attı. Tekrarlanabilirliğine bakıyoruz devrenin. Evet şu anda tekrarlanabilirliği var. Devremiz doğru bir çözüm. Birinci input 0.0'a bastığımızda burası kapanacaktır. F yükselen kenarını gördüğünden belki 0.0'ımız enerjilenecektir. Yani bir olacaktır. Input 0.0' kapanacaktır. Pozitif yüklerken her geldiğinde Q0.0 nokta açık olduğunda burada bir değişme olmayacaktır yani 0'dır. Input 0.0 kapanacaktır, pozitif yüklerken her geldiğinde burası açık olduğunda yine sıfır olacaktır. Input 0.0 nokta Pozitif yüklerken her geldiğinde Q0.0 açık yine sıfır olacaktır. Merkez 0.0 mız birinci networkte kapandığı için Q 0.0 mız 1 olacaktır. Input 0.0 mız kapalı olduğundan pozitif genel kenarımız görecektir. Yalnız merkez 0.0 mız enerjide olmadığından burası 0 olacaktır. Şimdi ikinci çevrime geldiğimizde İkinci çevirime geldiğimizde, input 0.0 kapalı olduğunda pozitif yükselen kenarımız bir çevrimdik gördüğü bir değişim olmayacaktı. Hep size bakmamıza gerek yok bu yüzden. Şimdi ikinci butona bastığımızı görelim. Onlar kalsın. İmpuls aslında yine kapalı döngü olacaktır. Pozitif yük kenarımızı bir çeyreğinde görecektik. Orası bir de zaten değişme olmayacak. Burada da ilk kenarımızı görecek. Burası açık olduğundan ikinci çeyreğinde Q1 burası 0 olacaktır. Yine pozitif fikşan kenarımızı gördü. Ta ki q Q0 noktası da kapalı olduğundan burası 0 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalıdır. pozitif çenar kenarı gördük. Q0.0 enerjilendiği için burası kapandı. Ve Q0.1'imiz setlendi. Q0.0'ımız zaten setliydi. Setli kalmaya devam edildi. Burada da Merkel 0.1'imiz setli olmadığından bir değişim olacak. 0 olarak gelecek. Yine ikinci çevrime bakmaya gerek yok çünkü pozitif yükselen kenarlarımız bir çevrimlik gördüğü için üçüncü basça geçebiliriz. Input 0'a bastığımızda kapandığı için pozitif yükselen kenarımızı gördük. Yani 0.0'ımız enerjini burası 1 olacaktır. Input 0 burası kapalıdır. Pozitif yükselen kenarımızı gördük. Q0 nokta 2'miz açık olduğundan burada bir değişimi olmayacaktır. Sıfır olacaktır. Input 0.0 kapalı. Pozitif yükselen kenarını gördü. Q0.1'imiz bir önceki kapandığı için burası 1 olacaktır. Input 0.0 kapalı. Pozitif yükselen kenarını gördü. Zaten set için bir değişimi olmayacak, Burası yine 1'dir. Q0.0'da zaten diye den banka sette olduğundan dolayı. Burada da bir değişim olmayacaktır. Çünkü merkez sıfır birimiz şu anda sette olmadığı için burası sıfırdır. 4. basınca geldiğinde ilerleyelim. Dördüncü basıza geldiğimizde input 0.0'ımız pozitif yükselen fenerini gördüğünüzde Merkür'imiz zaten sette olduğu için bir değişme olmayacak. Direkt bir yazabiliriz. Input 0.0'umuz dengeci pozitif yükselen fenerini gördük. Q0.2'imiz bir ön iki çevrimli bir olmuştu. Yani burası kapanmıştı. Bu yüzden q 0.0'ımız üçünü resetlemiş oldu. Yani bir oldu. Burada merkel 0.1'e setlendi. 3 çıkışta setlemiş olduk burada. 3 Q'yu setlemiş olduk. Input 0.0'umuz zaten şeydi. Bunlar sıfırlanıyor o yüzden. Direkt 0 yazabiliriz. Yalnız merkellerimizi sıfırlamada bir sıkıntı yaşıyorduk. Onu da şöyle çözdük. Q 0.0 pozitif yükselen kenarını gördüğünde. Merkez 0.1'imiz burada setlenmişti. Hızı kapanarak en sonunda iki merkezimizi burada resetlemiş olduk. Burası da bir oldu ve daha sonrasında sıfırlandı. Yani devremiz ilk baştaki formada görüldü.